9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek İzmir Airshow'a sayılı günler kaldı. Benim de yorumcular arasında bulunduğum Airshow'un yer etkinlikleri 9 ve 10 Eylül'de saat 14'te, havacılık gösterileri ise saat 16'da başlayacak. Sürprizlere geçmeden hepimizin ömründe bir kez şahit olabileceği Kurtuluşumuzun 100. yılında İzmir Air Show özel hatıra armasını oluşturmak için patch.izmirayrshow.com adresini ziyaret edebilirsiniz. <gülüyor> Gelelim geçen hafta bahsettiğimiz sürprizlere. Bu yıl aramıza katılacak 3 akrobasi takımı 3 muharip uçak geçişinden bahsetmiştik. 3 akrobasi ekibi Sivrihisar'dan İzmir semalarına geliyor. Semin Öztürk Şener, Pete's tipi uçakla muhteşem bir gösteri yapacak. İkinci Dünya Savaşı'nın efsane savaş uçağı P-51 Mustang de İzmir semalarında olacak. Bir başka efsane T-6 Texan'da gösteri yapacak uçaklar arasında. İzmir en son T-6'nın sesini 1970'lerin başında duymuştu. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri özel selamlama kollarıyla körfezi jet sesleriyle çınlatacak. Kollar 3 adet F-16, 3 adet F-4'e 2020 Phantom ve İzmirlilerin alışkın olduğu 3 adet T-38 jet eğitim uçağından oluşacak. Peki denizde ve karada neler olacak? Pedallı uçaklar, gösteri ekipleri imza etkinliği, flyboard gösterisi, havacılık firmaları stand alanları ve birçok sürpriz sizleri bekliyor. Şimdiden tüm İzmirlileri 9-10 Eylül tarihlerinde Gündoğdu Meydanı ile Alsancak Vapur İskelesi arasına bekliyoruz.